Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte bir durumu konuşmam lazım. Şu anda bu video izliyorsunuz yani. Önceden çektim bu videoyu. Şimdi size e, önceden ben bir Spotify bedava problem yapma videosu çekmiştim. O kaldırıldı neden? Bu YouTube bana bir bir şey yaptı, uyarı verdi falan ve video kaldırıldı dedi. Önceki videolarında da artı 18 yapmış. Ama hiçbir uygunsuz şey yoktu videolarımda. Buradan bir telif hakkı e, yemişim şeyden e, eski videolarıma. E, bu introdan dolayı. O yüzden bu videoda intro gelme, gelmeyecek. Spotify'de gelmemişti. Ondan öncekine de gelmemişti. Neyse ondan öncekiyle geçelim. İşte böyle durumlar var. E, bu arada telif hakkı ne diyeceksiniz bir insan bir e, video ya da herhangi bir şey yapıyor ve o videonun emeği çalınmasın diye telif hakkına başvuruyor. Telif hakkı da bu başka kimse kullanırsa ona işte ceza veriliyor. Youtube'da da bu video kaldırılması sonra uyarı almanız falan diye gidiyor. E, yani hep video kaldırılıyor tabi Mesela e, ben bir introdan bile telif ediysem. Yani başka şeylerden demişimdir ama onlara hiç bakmayın neyse mesela bir e, videoda bir hilden bahsettim onlarda da uyarı verdi e, yani yaş sınırlaması getirdi yani YouTube'u bu yüzden biraz sinirliyim. yani eski videolarımı artık göremiyorsunuz ya da bu Spotify videosunu Tekrar çekersen tekrar bu yaş kısıtlamasından dolayı silecek videomu. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Bu videonun altına da Spotify'ın PC şeylerine koyacağım e linklerini, bir de mobil linklerini koyacağım. Mobil linkini indirerek direkt, direkt mobil e Play Store'dan indirmiş gibi kullanabilirsiniz hesabınızı kurabilirsiniz. Ya da PC'dekileri Spotify'ı kapat, e PC'de de Spotify'yı kapatıyorsunuz ve e, bu PC'de verdiğim iki tane dosya, e, bunları şey yapıyorsunuz, açıyorsunuz. Spotify kapalıyken bunların ikisini de açıyorsunuz. E, geri açılanları da kapatıyorsunuz. Böyle e, bir premium yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler bu videoda. E, yani abone olup like ederseniz, bir de yorumlara e, bir şeyler yazarsanız sevinirim. Görüşürüz.